26 Ağustos 1922, Garp Cephesi kumandanı İsmet Paşa'nın tarihi emriyle Türk birlikleri Yunan mevzilerine doğru ilerlediler. E, i̇leri hatlar düşman mevzilerine 400 metreye kadar yanaşarak saat 5'te başlayan 05.30'da şiddetini arttıran Topçu Ateşi himayesinde birlikler düşman mevzilerine taarruza başladılar arkadaşlar. Tam 26 Ağustos'ta. Evet, bakalım bir gün sonra ne olmuş? Bölüm 2 27 Ağustos 1922 bölgedeki Yunan birlikleri mevzilerini terk ederek batı kuzeybatı yönünde geri çekiliyorlardı. Türk ordusu Eskişehir bölgesi hariç Yunanlıların bütün asil mev asıl mevzilerini ele geçirmişti. Artık önemli olan Türk ordusunun hangi istikamette takip yapacağı. Geçelim 28 Ağustos 1922. Yunanlıların 7 ile 8 civarında tümeni mağlup edilmişti. Türk ordusu her taraftan çekilmekte olan Yunan birliklerini takip etmiş ve rast geldikleri yerde taarruz ederek tutunmalarına fırsat tanımamıştı 28 Ağustos 1922. 29 Ağustos 1922 bakın ne olmuş. Türkler 3 günden beri sürdürdüğü mücadele ile Afyon Karaysar bölgesinde bulunan Yunan ordusunun büyük kısmını mağlup etmiş. Yunan Karargah Birlikleri'nin hakimiyetini kaybı, Yunan Karargahı birliklerinin hakimiyetini kaybetmiş, İzmir'den Afyon Karay Karahisar'daki savaşı çaresizce yönetmeye çalışırken Türk başkomutanı Mustafa Kemal savaş alanının içerisinden cepheden cepheye hareket halinde, Türk askerleri ise gizliliğe riayet ederek emredilen planı tümüyle uyguluyormuş. 29 Ağustos 30 Ağustos 5. bölüm tabii ki bizim de 5. analizimizdi. Ee... Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa ve Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa ile oturup durumu inceleyip tartıştılar. Yunan birlikleri Türklerin gece aldığı muharebe düzeninden habersizdi. Güneşin ilk ışıkları ile Türk ordusu top atışı ile büyük bir taarruz başlattı. Başkumandan Mustafa Kemal Paşa, Türk ordusuna bizzat ateş hattında önüne önderlik ediyordu. Yunan ordusu dört bir taraftan kuşatılmıştı. Kanlı süren muharebe sonunda, Yunan ordusu on binlerce ölü ve binlerce esir bıraktı. Kurtarılanlar yalnız tüfeklerini götürebildiler. Bütün toplarını, Tekerlekli ve motorlu vasıtalarını muharebe alanında terk edip kaçtılar. Kaçanların bir kısmı da yolda esir edilecekti. 5 gün yoğun çatışmalarla kanlı süren muharebe mutlak zaferle sonuçlanmıştı. 30 Ağustos 1922 yani bugün. Geçelim. Evet. 31 Ağustos 1922 yani yarın. Büyük takip başlıyor. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa ile Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa, zaferin ardından sabah saatlerinde muharebe alanına giderek durum değerlendirmesi yaptılar ve emir verildi. Bursa istikametinde çekilen kuvvetleri, çekilen kuvvetleri mahvetmekle beraber ordunun büyük bir kısmı ile fasılasız İzmir'e yürümek. 31 Ağustos, yarın bunun kararını verecekler. Büyük Zafer Dünya basınında, Büyük Taarruz'un yurt dışındaki yansımalarına baktığımızda ve New York Times'ın 31 Ağustos 1922 tarihli sayısında Zafer, Yunan Bozgunu adıyla yayınlanmıştır. İngiltere'de yayın yapan Daily News gazetesi, Yunanlılar Anadolu'yu fena bir surette terk ettiler. İsviçre'de yayınlarına Berget Tagelblad gazetesi, ''Yunan kralı bir gecelik uykusunda ertesi sabah uyandığı vakit tamamıyla mağlup ve aciz bir adam durumuna girmişti.'' diyor. 31 Ağustos 1922 1 Eylül 1922, Batı cephesi komutanlığı Yunan ordusunun çekilmesine ve Yunanistan'dan Trakya'ya getireceği yeni kuvvetlerin Eskişehir Kolodursu, Kolordusu ile birleşerek İzmir yakınlarında savunma hattı oluşturabileceklerini değerlendirdi. Bu değerlendirme neticesinde uşak istikametine çekilen dağınık Yunan birliklerinin toparlanmasına meydan verilmemesi gerektiği üzerinde durularak İzmir'e girilmesine karar verildi. Bu maksatla başkomutan Mustafa Kemal Paşa şu tarihi emri verdi. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri. 1 Eylül 1922. O tarihi cümleler 1 Eylül'de sarf peki, edilmiş. Peki. 2 Eylül 1922. Türk ordusu Uşağı teslim aldı. Türk başkomutanlığı, genelkurmay başkanlığı ile Batucu cephesi komutanı karargahları Dumlupınar'dan Uşağ'a taşındılar. Yunan birlikleri dağılmış bir halde çekilmeye devam ederken geçtikleri yerlerde her şeyi yakıp yıkıp harap etmişlerdi. Binlerce sivil Türk katledilmişti. Savaş alanından kaçan Yunan ordusunun başkomandanı Trikopis, saklandığı Uşak'ta Albay Kalibal ise Türk ordusuna direnç gösterilmesini emretti. Ancak dağıtılmış bir avuç kalmış Yunan ordusunun direnme şansı kalmamıştı. Ateş kes borusu çaldı. Beyaz bayraklar havalandı. Yunan ordusunun başkomutanı Trikopis, generaller ve askerlerinden oluşan 5.000 kişiyle Uşak'ta teslim oldu. 5.000 kişiyle teslim olmuşlar Uşak'ta. 2 Eylül. Peki 2 Eylül 1922, başkomutan Mustafa Kemal Paşa esirleri evvelce Yunan başkomutanı için hazırlanmış olan bir Türk evinin geniş salonunda kabul etti. Paşa, Fevzi ve İsmet Paşaların arasında oturuyordu. Kıyafetleri erler gibi çok sade ve yüzleri son derece sakindi. Yunanlı generaller sırmalı üniformalar giymişlerdi. Trikopis genç, Dienis, Dienis ise biraz daha yaşlıca görünüyordu. Her ikisi de yorgundu. Kemal Paşa Trikopis'e oturun general, yorulmuş olacaksınız diyerek elini sıktı. Yapılan detaylı görüşmenin ardından Mustafa Kemal Paşa ayağa kalkarak, ''Sizin için bir şey yapabilir miyim?'' diye sormuş. Tricopis ise İstanbul'daki ailesine yaşadığının haber verilmesini rica etmişti. Türk ordusu ise takip harekatını aksatmaksızın yürütüyordu. 3 Eylül 1922-11 Başkomutan Mareşal Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın 31 Ağustos 1922'de Tümen ve daha Üst Komutanların birer derece yükseltilmeleri için Büyük Millet Meclisi'ne yaptığı teklif aynen kabul edildiğinden Bugün Genelkurmay Başkanı 1. Ferik Fevzi Çakmak ve Batık Cephesi Komutanı Mirli ve İsmet İnönü ve diğer komutanlar bir üst ürkbeye yükseltildi. Cephede ise Yunan birlikleri bir önceki gün yerleşmeye çalıştıkları savunma mevzilerine korunmaya çalışırken, Türk birlikleri ise olanca güçleriyle takip harekatına devam ediyordu. Öyle ki Türk erlerinin çoğunun ayaklarında çarık kalmamıştı. Takip harekatında hayvanlar dahil yorgunluktan yürüyemez haldeyken, Türk askerinin yürüyüş kabiliyeti her türlü takdirin üzerindeydi. 4 Eylül 1922, geri çekilmeye devam eden Yunan birlikleri, Alaşehir'i ateşe ve ateşe verdiler. Ayrıca Yunanlılar, İzmir'in boşaltılması için harekete geçtiler. Takip insanüstü bir hızla ilerledi. Türk askeri dinlenmek ve uyumak istemiyordu. Çünkü kurdardığı her kasabanın, köyün, şehrin Yunanlılar tarafından yakıldığını, bölgedeki Türklerin vahşice katledildiğini görmekteydi. Bir dakikalık zaman kazanmasının birçok yerleşim merkezini ve birçok Türk'ün hayatını kurtaracağını anlamıştı herkes. 5 Eylül 1922, yollarda terk edilmiş otomobil ve kamyonlar bulunuyordu. Batı Cephesi Komutanlığı'na gönderilen raporda, Yunanların Yunanlıların Alaşehir ve Ova köylerinin tamamını yaktığı, kadın ve çocuk demeden halkı vahşice öldürdüğü, canlarını kurtaranların bir kısmını silahlanarak Yunanlara karşı koydukları, diğer kısmını ise dağlara kaçarak perişan oldukları bildiriliyordu. Aynı raporda bu tahribatın önüne geçilmesi için siyasi teşebbüste bulunması da talep ediliyordu. Piadelerin insanüstü gayretleriyle yaptıkları yürüyüşlerde perişan olmuşlardı. Türk ordusu, takip harekatının hayvanlar ile sürdürülebilmesinin yollarını ararken at, deve, katır gibi yük hayvanlarını toplayarak yeni birlikler teşkil ediyorlardı. Çekilen Yunan birlikleri Salihliği yatışı verdiler. Sali. General Franco, Yunan birliklerine Turgutlu güneyi ve kuzeyinde savunma düzeni aldırmaya çalışırken Küçük Asya ordusu komutanlığına atılan General Hülyem M. bugün İzmir'e gelerek komutayı ele aldı. Aynı zamanda İzmir'den tahliye devam ediyordu. Evet. 7 Eylül 1922, Türk ordusu başkumarlarlık ve batı cephesi komutan, komutanlığı kararkapları salihliğe geldiler. Türk birlikleri yorgunluktan bitap düşmüşlerdi. Bir günlük istirahat isteyen birliklere müsaade edilmemişti. Buna rağmen takip devam ediyordu. Birinci Ordu Komutanı öğlenden sonra Ahmet Bey'e vardığında yakılan şehirde barınacak bir tek ev yoktu. Halkın yaşayan kısmı dağlara kaçmıştı. Yunan ordusu Ahmet Bey'de yerli, yerli Türk halkına doldurduğu binaları ateşe verdi. Halktan birçoğunu kilorafan koklatı, koklatıp ayıttıktan sonra midelerine akıttıkları benzine ateşi vermek suretiyle insanlık tarihinde görünmemiş zulüm ve işkenceler yaparak çekildi. 7 Eylül 1922 8 Eylül 1922 Yunan orduları karargahı General Franco birliklerinin birer önce geri çekilmesinin emrini verdi. Emirde çekilmenin 9 Eylül'de başlayacağını bildirmesine rağmen Franco gecikseğin hissili birliklerini saat 16.00 itibariyle çekilme harekatını başlattı. Akşam Yunan artçıları Kemal Paşa'dan da atılınca Yunanlıların İzmir savunmasındaki son mevzileri de Türklerin eline geçmiş oldu. Batıcı Cebihetsi Komutanlığı gelişmenin üzerine İzmir'in nasıl geri alınacağı konusunda planlarını yaparak emir kağıtlarını yazdırdı. Haydi bakalım. 9 Eylül! Evet, evet. 9 Eylül. İzmir, Türk ordusu süvari birlikleri tarafından sabah saat 10.00'da geri alındı. İzmir'de 3 yıl, 3 ay, 25 gün sonra yeniden Türk salcıya dalgalanmaya başladı. Ancak İzmir yargınlardan tanımlayacak hale gelmişti. Türk piyadeleri süvarilerle aynı günde İzmir'e girdiler. Takipte kat edilen mesafe yaklaşık 450 km. Bu muharebe edilerek her gün üst üste ortalama 50 km ilerlendiğini ifade eder. 14 Ağustos'tan beri her gün yürüyüş yapmış ve ağırlıksız 5 gün muharebe etmiş olan yayabildikleri için bunun gerçekleştirilebilmesinin izahı oldukça güçtür. Yapılan faaliyet insan farkasının içindedir. Bunun sırrı kanatınızca gaye birliğinde yatmaktadır. Müthiş. 9 Eylül'de Yunan ve yabancı gazeteler Kral Konstantin'i devirmek ve demokratik bir devlet kurmak için Ege Adalarında bir hareketin oluşturduğunu kuyduk. Evet İzmir kurtuldu. 9 Eylül 1922 İzmir'in alındığı Türk kararlarına bildirilince başkomutan Ordulara aşağıdaki mesajı yayınladı. İlk verdiğim Akdeniz hedefine varmakta orduların gösterdiği gayret ve fedakarlığı hürmet ve takdirle anarım. Edev dilen büyük muza e, muzaferiyetin yapıcısı olan kıymetli arkadaşlarıma en içten teşekkür ve tebriklerimi bildiririm. Orduların bundan sonra verilecek hedeflerin alınmasında da aynı fedakarlık e, yarışmasını göstereceklerine inancım tamdır. Ordulara ve 5. Suvarı Kol Ordusuna Kemal Paşa'dan. 9 Eylül 1992'de yazılmıştır. Başkomandan Mustafa Kemal. 1922'de yazılmıştır. Başkomutan Mustafa Kemal. Ve İzmir tamamen artık kurtarılmış oluyor bu sayede. 10 Eylül, 10 Eylül 1922. Anadolu Anadolu'daki Yunan birliklerinin eski başkomutanı General Hacı Anesti Yenilgiden sonra Yunan ordusunun Anadolu'da niçin hezimete uğradığı konusunda 10 Eylül 1922 tarihli Katimerini gazetesini yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri söylemiştir. Mükemmel donanımlı uçakları Kemalist orduya götüren bir İtalyan gemisinin Mersin'e gitmekte olduğunu haber aldık. Kemalist oldu, bu uçaklarla bizden daha güçlü duruma gelmişti. Derhal İtalyan kumandan Signor Calamida nezdinde teşebbüste geçerek Geminin yükünün boşaltılmasını talep etti. İtalyan kumandan Denizcilik ve Dışişleri Bakanlarına sorması gerektiğini söyledi. Bu arada Mersin Limanı'na varan geminin yükü boşaltıldı. Birkaç gün sonra yaptığımız keşif uçuşunda çok güçlü ve mükemmel sistemli düşman uçaklarını gördük. 11 Eylül 1922 Amansız takip Sürüyor her şehirde her köyde saklanan Yunan askeri esir alınıyor oldu. Yunanistan ve adalarda Türklere karşı Anadolu'da yeniden Yunan ordusu ve donanmasında başlayan ayaklanma devrimi de sonuçlandı. Albaylar başlandığında bir devrim komitesi oluştu. Sakız'da Nikolaos Palestiras Albay Stilyano Lesbos'ta ordunun temsilcisi olarak seçildi. 12 Eylül 1922 Türk ordusu Yunanlıların bıraktığı ağır alet, silah, araç ve uçakları, Afyon, Uşak ve Salihli'den İzmir'e intikal ettirmeye çabalıyordu. Ancak demir yolları ve karayolları tahrip edilmişti. Kamyonlarla, kısıtlı imkanlarla intikal evet, çok ee, 22. 13 Eylül 1922 13 Eylül'de denize dokunan Yunan ordusunun büyük kısmı Anadolu'dan gemilerle Labriyot'a geldi. Ege'deki bölüklerin İzmir'deki Batı, Batı cephesi komutanlığı ile telsiz, telefon ve telgraf bağlantısı kurulamamıştı. İzmir'e haberli yollamaya giden uçaklar arızalanarak geri dönüyordu. 10 Onder köylül 1922. Yunan kralı Konstantin tahtını bırakarak İtalya'ya kaçmak zorunda kaldı. Tahta Konstantin'in oğlu 2. Georgios geçti. Tamir edilen 4 hav ve 2 keşif uçağı İzmir'e hareket etti. Ancak sadece 1 İzmir'e varabildi. Pilot <gülüyor> ve serbeciyi 1 kuştu. Daha sonra ilk yerli uçağı da üretecek olan pilot ve cihi bugünü şöyle anlatmıştık. Offf. 14 Eylül 1922 Nihayet siyah dumanlarla örtülmüş Güzel İzmir'i gördüğüm gündü Birkaç yüz metreye kadar yükselen Alev ve dumanların etrafını dolaşırken Hali tehlikeler atlatmıştım Bu yangın şimşek gibi Akdeniz kıyılarına atlayan kahraman Türk cerahının sıçlayan Bir kıvılcım iziydi Yurdun her noktasında göze çarpan Düşman hizmetini burada Daha bariz görmek mümkündü Yükleme iskeleleri ve şehir rıhtımı Düşman gemileriyle veya koca liman, doldurulup da kaçırılamayan gemilerle dolmuştu. Garlar, rıhtım dokları ve rıhtımda gemiler arası üzerleri insan veya eşya dolu vagon, dubalarla örülmüştü. Havadan ve çok alçak sefadan iyice gördüğüm bu manzara Büyük Türk Seferi'nin ifadesiydi. <gülüyor> çok acayip. 15 Eylül 1922 15 Eylül'de devrim birlikleri Atina şehrine girdi. Bu olaydan sonra Atina'da Totriyos Krokydous e, başkanlığında yeni bir hükümet kuruldu. Bu darbeyle 1924 yılında Yunan monarşisinin yerine ilan edilecek olan 2.Helanya Cumhuriyeti'nin önü açıldı. Batıca pesif komutanlığının emriyle yapılan keşiflerde Yunanlıların Çeşme, Urla ve alaçatıda çekilmeye devam ettiği ve süratli gemilere binerek kurtulmak istediği anlaşılıyor Peki, devam ediyoruz Evet 15 Eylül 22 bölüm. Savaşta kullanı, kullanılan araç ve aletler Akşehir, Çay, Afyon, karisar, dolmukunar, uşak, Salihli ve İzmir'lik meydanlarda dığınık haldeydiler. Cephe komutanlığının yer kademesinin teşhisat ve ağırlıklarının taşınması için yeterli sayıda ve kapasitede ulaştırma aracı tahsis edilememişti. Kadrosunda ulaşım aracı olmayan kadrosunda ulaşım aracı olarak bir tane at arabası bulunuyordu. Demiryolları yer yer tahrip edilmiş olduğundan vagonlar ile malzeme ve teşhisatın taşınması mümkün olmuyordu. Zaten iki aracın yan yana zor geçebileceği genişlikte olan Afran Karahisar İzmir Karayolu yoğun savaş trafiği yüzünden tıkanmıştı. Of. Ayrıca bazı köprülerin imha edilmesi, kalan bir yerlerin ise taşımaya yönelik yetersiz olması da başka bir kısıtlayıcı faktör olarak ortaya çıkmıştı. Ağır malzemeleri taşıyan kamyonlar bu köprülere geldiklerinde görevle tarafından durdurularak geçmelerine müsaade edilmiyor. Evet. 16 Eylül 1922. Afyonkarayiçer ve Dumlu punardaki bozgundan sonra Türk birliklerinden kurtulmaya çalışan 10 milyar Yunan askeri Çeşme Limanı'na ulaşmayı başarmıştı. Bu askerleri kurtarmak için 50 büyük Yunan nakliye gemisi Çeşme Limanı açıklarına demirlemişti. Yunan donanması da limanda toplanmıştı uzun menzilli topçu ateşleriyle bu bölgeyi Türk birliklerini yaklaştırmıyorlar. Hmm. Ve askerlerini rahatça gemilere binmelerini sağlıyorlardı. Bu tarih Yunanlar için çok kritik bir gündü. Çünkü Yunan askerleri dar bir alana sıkışıp kalmıştı. Askerlerin karadan mağamla ve sandallarıyla açıkta gemili bulunan nakliye gemilerine taşımaları zaman alıyordu. Türk uçaklarının böyle bir zamanda yapacağı taarruz Yunanları tam bir ezimete uğratacaktı. Ya 35 Kilometre uzakdaki Gazi Meydanı'nda ne uçak yakıtı ne de mühimmat vardı. Yunan ordusu Çeşme Limanı'na gün sonunda tarif etti. 17 Eylül 1422 Genelkuray başkanlığında Konya'daki müfettişlik ve Adana'daki uçuş okulunun İzmir'e nakilleri emredildi. Uçuş okulu malzemeleriyle birlikte trenle Konya Asyon Uşak üzerinden taşınarak eski ziraat okulu binasına yerleşti. Savaş alanında kalan malzemeler imkansızlıklar nedeniyle taşınamamıştı. Elinde atlı arabadan başka imkanları yoktu ve üst makamların desteğine bağlıydı. Ee, bu arada Batı Cephesi Komutanlığı tarafından teyyare bölüğüne Midilli ve Sakız arası civarında bulunan Yunan gemilerine bomba atmak ve birliklerin durumunu tespit etmek görevi verildi. Fakat ağır bakım faaliyeti nedeniyle verilen görev yerine getirilmedi. Evet. 18 Eylül 1922 Takip hareketinden kurtu kurtulabilen son Yunan birlikleri 18 Eylül'de bandırmadan vapurlara binerek kaçırılardı. Büyük taarruzun takip harekatı 18 Eylül 1920 kadar devam etmiş ve bu tarihte bütün Batı Anadolu düşmandan temizlenmiş olduğundan takip harekatı da sunarmıştı. Batı cephesinin bundan sonraki görevi cepheye bağlı orduların boğazları tutarak Trakya'ya ve buradaki düşman kuvvetleri de temizleyerek Doğu Trakya'nın ana vatana katılmasını sağlamaktı. Peki. 18 Eylül 1922 3 yıl 4 ay 15 Mayıs 1919-18 Eylül 1922 süren ve bu süre içinde tarifi güç mezalimler yapan Anadolu'yu bir harabeye çeviren Yunan işgali sona erdirilmiş oldu. Bu zaferin sonunda Fevzi Paşa'nın Mareşal'i, General İsmet Paşa ve diğer komutanların bir üst dereceye yükseltildiği, ordumuzun 9 Eylül'de İzmir'i, 10 Eylül'de Bursa'yı kurtardığını ve böylece 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlayan yolculuğun yani İstiklal Savaşı'nın zaferle noktalandığını biliyoruz. Gazi Mustafa Kemal 40 yaşını henüz tamamlamamıştır. Söz artık onundur. O ise hem milletine hem çağına söyleyeceği anlamlı ve yönlendirici birçok sözü vardır. Büyük taarruzun zaferle sonuçlanmasıyla bir, İmparatorluğun çöküntü dönemi ve son savaşların yenilgisi yüzünden maneviyatı bozulan ve bunlara ek olarak yoksulluk ve bitkinlik etkisiyle aşağılık duygusuna kapılan milletin maneviyatı yükseldiği gibi kendine güven ve yücelik duygusu yeniden doğmuştur. 2. Bu zafer yeni Türk milletinin temeli uygarlık yolunun en büyük köprüsü olmuştur. 3. Bu sayede misak, milli misak gerçekleştirilmiş, Türk'ün yeni durum ve kuvveti karşısında eski düşmanlar dostluk eli uzatmak ihtiyacını duymuşlardır. 4. Bu büyük zafer sayesinde Atatürk'ün ve milletimizin özlediği benzersiz devrim gerçekleştirerek Türkiye'nin daha uygar, daha zengin ve mutlu olması bu yolda ilerlemeniz sağlanmıştır.